Değerli basketbol severler, CBL Ankara kurumlar basketbol ligi seri B çeyrek finalleri öncesi playoff eleme maçları oynanıyor artık. Günün ilk karşılaşması tamamlandı ve seri B'de çeyrek finalde beşinci takım belli oldu. Beşinci takım tebrik ediyoruz öncelikle Man Türkiye, Man -Türkiye evet. İran teşekkür Sivri Demir antrenörümüz. Teşekkür ediyorum. Ee, buradan final grubuna kalmak hakikaten güzel. yani biraz fırtınalı bir sezon yaşadık. Sakatlarımız bol oldu. Bu yüzden de istediğimiz, bazı maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Ama buradan tekrar final grubuna kalmakla gayet de bizi motive etti. Gayet de iyi birlikte oynuyoruz. İyi bir salonda. Çeyrek her... final için ne düşünüyorsunuz hocam? Nasıl Çelek olacak karşılaşmalar? Yani zorlu olacak. Bundan sonra her gelen takım şey, nasıl anlatayım? Daha güçlü, daha azimli gelecek. Hem gruplardan motivasyonla gelecek. Gruplardan kadar. çıkarak gelecek. Gelen her takıma şans duruyor. Biz de elimizden geleni yapıp Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür ederim. Hoş Tebrik ediyoruz tekrar. Sağ olun. Evet seri B'de çeyrek finalde 5. takım belli oldu. Man Türkiye birazdan 6. takım da belli olacak. O karşılaşma sonrası tekrar burada olacağız. Değerli basketbol severler, CHB'li Ankara kurumlar arası basketbol liginde heyecan devam ediyor. Seri B mücadelesinde çeyrek finale yükselen altıncı takım az önce belli oldu. Gazi Üniversitesi Hastanesi. Gazi Hastanesi'nin hocası Emre Arapkili yanımızda. Hocam tebrik ederiz öncelikle. ederiz. Çok sağ olun. Valla çok mutluyuz çeyrek finallere işte çıktığımızda da ilk başta. <gülüyor> Hocam bir ıslatsınlar. <gülüyor> Yani zaten e, gruptan çıkarken amacımız e, full galibiyetle çıkmaktı. Hem de e, farkımızı göstererek çalışıyorduk. Tabii hani davalarak da biliyorsunuz son zamanlarda e, biraz da doktor arkadaşlarım çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hepsine de gerçekten canı gönülden çok teşekkür ederim yani. E, Biz sağlık çalışan olarak bu kadar vakit tarayıp da burada eylem, hani eğlenmek için gelmeleri de beni çok mutlu etti. Öncelikle ligeye de çok teşekkür ederiz. Yani. Çok söyleyecek bir şey yok ama ya biz çok keyif oluyoruz. Gerçekten Bizler çok keyif böyle. oluyoruz. Sizde de keyif veriyorsak, keyif alıyorsanız ne mutlu bize. Ee, i̇lerleyen maçlarda da gerçekten basketbol oynayıp keyif almaya devam edeceğiz. Hocam gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür Sağlık ederim. çalışanlarına sağ bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ben de iyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Birazdan 7. takım belirlenecek. O maçtan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Değerli basketbol severler, CB Ankara kurumlar basketbol ligi, seri B çeyrek final öncesi playoff eleme maçları oynanmaya devam ediyor. Az önce üçüncü karşılaşmada oynandı ve çeyrek finale yükselen seri B'de yedinci takım belli oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Meteksan savunma çeyrek Final'de seri B'de. Evet. E... Hem oyuncusunuz hem antrenörsünüz. Neler söylemek istersiniz? E, takımın performansından çok memnunum. E, öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Rakip takım da çok iyi bir mücadele verdi. Onları da kutluyorum. Form grafimiz her geçen gün artıyor. Oyuncuların katkıları artıyor. İnşallah playofflarda da benzer şekilde ilerleriz. Hem abilik yapıyorsunuz hem hocalık yapıyorsunuz onlara. Biz de güzel bir şekilde izliyoruz, takdir ederek izliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben basketbolu oynamaktan da, koştuk yapmaktan da keyif alıyorum. Böyle güzel sonuçlar almak da hem benim için hem takımım için gerçekten sevindirici. Çeyrek finalde iddianız devam ediyor tabii ki. Evet, oyuncularımız formda. Çeyrek finaldeki rakibimizi de tanıyoruz daha önce oynamıştık. İnşallah güzel bir maç olur. Hedefimiz kazanmak. Başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür tekrar. ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Birazdan Seri B'nin son çeyrek finalisti. 8. takımda belli olacak. O zamana kadar hoşçakalın. Değerli basketbol severler. Artık günün son karşılaşması da oynandı. Seri B'de 8. takım, çeyrek finale yükselen 8. takım belli oldu. Vakıfbank, Vakıfbank antrenörü Caner Arifacan yanımızda. Hocam tebrik ediyoruz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Önce karşılaşmayla ilgili. Karşılaşmaya bakıldığında tam bir savunma maçının olduğunu düşünüyorum. Herkes bütün enerjisini sahaya yansıdı. Özellikle takımım bugün gayet güzel bir savunma yaptı, örneği gösterdi. Hücumda bazı aksaklıklar olsa da Oyunun genelinde gerçekten güzel bir e, hücum düzeni de yakaladık ve maçı kazandık. Bizim için de çok önemliydi. E, çeyrek finale adına kadınına e, mutluyuz yani o açıdan da. Hem takım hem de karşı takımı da çok onlar da çok iyi bir mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. E, güzel galibiyet. Bütün oyuncular sayı anlamında katkıda bulundu. Özellikle son çeyrekte Alper biraz daha ön plana çıkınca Alper çiftçi e, en değerli oyuncu, ligin en değerli oyuncularından bir tanesi. E, çeyrek finalde neler söylemek istersiniz? Çeyrek final maçınızla ilgili. Evet, bugün savunmada da, hücumda da tüm takım bu maçı çok, çok, iyiydi, istedi. bu maçı çok istediler. Ee, biliyorsunuz ki bir önceki grup maçında da ben de Covid nedeniyle de yoktum. Evet, ee, Takımda da çok eksiğimiz vardı. Takım tamamlanınca herkesin de katkı sağlaması bizi ayrıca mutlu etti. Ee, Alper de tabii ki MVP adaylığında takımın, yani bu maçı Alper'in de çok istemesi bizi daha ayrıca mutlu etti. Çeyrek final'e çıkmamız o açıdan. Tüm takım açısından çok önemliydi. Çeyrek finalde de herhalde bekleyeceğiz, rakibimizi bekleyeceğiz. Orada da bu müccelleyi göstermek için sabırsızlanıyoruz. Çeyrek finalde STM takımıyla evet. eşleştiniz. Onunla ilgili ne söylemek istersin? STM çok oyuncu potansiyeli çok yüksek bir takım. Onları da son zamanlarda izleme fırsatımız oldu. Son maçlarda da 2'de 2 yaptılar diye hatırlıyorum. E, gayet sert bir mücadele olacağını düşünüyoruz. E, o maça hazırlanacağız. Bir haftalık aramızda All Star sonra da bu maça evet. hazırlanacağız. Başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür tekrar. ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Haftaya 26 Mart'ta e, Cumartesi günü All Star karşılaşması var. 27 Mart'ta da yine çeyrek final mücadeleleri olacak. Görüşünceye hoşça hoşçakalın.